Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Millet arkadaşlar. Bankaya gidiyorsak kasa parat edeceğiz. Bir adam zaten. Videomuza mutlu etmek. Videomuza bana like olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen şuraya 55 dakikeli bir arkadaşçı. Çöp Videomuza geçelim. Devam ediyoruz arkadaşlar videomuza. Evet Samet Bey de. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, şuraya da Samet'in videolarını şeyini koyacağım Samet'in kanalını da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Koyuyorum anlayışlar, şimdi arkadaşlar, arkadaşlar ne yakılır. <gülüyor> Bankaya gidip görüşürüz. Arkadaşlar şimdi kartı sokacağız zaman kartı sokalım. Allah'a ne güzel kartı şaşırsın. Şimdi... Sabah'a ne Toastock Park nasıl kurulunuyor arkadaşlar. Yatırıldı. E, paramız burada gördüğünüz gibi. elimizde Şimdi şifreyi yazacağız. Şifreyi göstermeyeyim. Evet arkadaşlar. Şimdi giriliyor. Ee, 21, 21 liramız var. Kaç şey yapıyoruz? 10 lira diyoruz. Şöyle yapıyoruz. Para yükleme. Ee, <gülüyor> devam ediyoruz. Açılıyor arkadaşlar, paramızı açalım. Arkadaşlar hazırlanıyoruz. Evet arkadaşlar, para gidiyoruz. Gitti gönlümün acısı. Yükleniyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Daha iyi motor. <gülüyor> ee, Mahpus alalım. Evet arkadaşlar, kartta para yüklendi. İşlem yapıldı diyor. Evet arkadaşlar, kart çektik. Samet yatırıyor. hiç çekmeyeceğim arkadaşlar. Eza Geçeriz'in tarzı için Görüşürüz. Sizi seviyorum.